Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Sevgili koç burçları sizin için belki de en zor senelerden birisi 2020 senesiydi. 2021'de özellikle gezegenlerin güzel açılarını aldığınız natal haritalarınızda tabii ki farklı değişkenler yoksa. Ve 2022'de de biliyorsunuz gündemimiz tamamen değişiyor olacak. Artık farklı konuları konuşuyor olacağız. Farklı alanlara eğilim gösteriyor olacağız. 2022 yorumlarında zaten bunları anlatmıştım sizlere. Eğer dinlemediyseniz mutlaka oynatma listelerinden 2022 burç yorumunuzu dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra ay düğümleri ile ilgili de bir video var kanalımda. Ay düğümlerinin aks değiştirmesiyle ilintili olarak. Mutlaka onun da hem genel etkilerini hem de burcunuz olan etkilerini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ocak ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımda yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Ee, ve 2021 senesinde yaşadıklarınız yorumlarda paylaşırsanız yine e, onun üzerinden konuşabiliriz veya belli bir istatistik oluşturmuş olabiliriz. Şimdi bakalım Ocak 2022'de siz sevgili koç burçlarına neler bekliyor? 2 Ocak tarihinde Merkür Kova burcuna geçecek sevgili Koç burçları. Merkürün oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna yerleşmesi özellikle o sosyal statü, kariyer, ebeveynler, patronlar, otorite figürleriyle alakalı gündemlerinizi biraz daha artık kariyer kazançlarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız girmiş olduğunuz kalabalıklar gibi alanlara yönelteceğinizi gösteriyor. Belki yeni gruplara dahil olabilirsiniz, yeni insanlarla arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı zamanda arkadaşlarınızın gündemleriyle ilgilenmek zorunda kalabileceğiniz gibi kariyer gelirlerinizle de faaliyetleriniz söz konusu olacak sevgili koçlar. 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay tabi özellikle bize Aralık ayını hatırlatabilir gibi gözüküyor. 10. evinizde meydana gelecek bu yeni ay enerjisiyle beraber özellikle kariyer hayatınız. Geleceğiniz, belki ebeveynleriniz, belki patronlarınız, belki resmi kurumlarla olan diyaloglarınızla ilintili. Bir yeni gündem söz konusu. Belki bir sektör değiştiriyor olabilirsiniz. Yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz. Mevcut işinizde bazı değişiklikler yapacak olabilirsiniz. Anne veya babanızla alakalı yeni gündemlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Veya bir yerden devletten, resmi kurumlardan haber, yazı bekliyorsunuzdur. Bunlarla ilgili gündemler söz konusu. 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle karesi var. Bu kare görünüm hali hazırda yine ikizler ve yay aksanı tetikleyecek aslında. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz henüz balık burcuna girdi. Bir derece kadar ilerlemişken e, ikizler veya yay aksının e, son derecelerinde daha doğrusu ilk derecesine kadar gerilemiş olan e, kuzey ve güney ay düğümlerini tetikleyecek. Şimdi burada bir buçuk yıl boyunca ay düğümlerinin bize vermeye çalıştığı mesajı görmememize imkan olmayacak kadar daha doğrusu e, ortaya çıkaracak bir etkileşimden bahsediyoruz. Jüpiter sert açılarda Olanı büyütür, çoğaltır, hatta abartır arkadaşlar. Dolayısıyla ortada bir problem varsa bunu çoğaltacaktır. Ortada güzellikler varsa bunu da çoğaltacaktır. Ancak sert açılarda bu çok da bizim hoşumuza gidecek şekilde olmayabilir. Bizi biraz zorlayabilir. Değişime direnç gösteriyorsak bilhassa bu alanda sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor. Sizler bir buçuk yıldır iletişim alanlarında anlaşmalar, sözleşmeler, farklı şehirler, seyahatler, belki araç alımı, satımı, medya, sosyal medya gibi kanallarda bir takım kadersel süreçler yaşadınız. Burada artık Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber, Özellikle yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa bunları artık çözmeniz gerekecek. Hukuksal gündemleriniz varsa bir yerlerden haber bekliyorsanız, bir yerlere haber göndermeniz gerekiyorsa. Belli bir taahhüt altına girdiyseniz, yakın çevreniz ve uzak çevrenizle alakalı ilgilenmeniz gereken durumlar varsa. Bunları ihmal ettiyseniz artık Ocak başlangıcı itibariyle bunlar son kez karşınıza çıkacaktır sevgili koç burçları. 14 Ocak tarihinde... Merkür Retrosu başlayacak. 10 derece kova burcunda. Merkür Retrosu'nun başlamasıyla beraber artık hepimiz biliyoruz ki iletişim konularıyla alakalı bir takım teknik problemler yaşanabilir. Yine sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Bu da eski sosyal çevreniz, eski arkadaşlarınız veya onlarla alakalı eski gündemlerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra kariyerinizde yükselmenize mani olan durumlar varsa bunları daha iyi tespit edebilir ve bu uğurda ilerleyebilirsiniz gibi gözüküyor. Aynı zamanda girdiğiniz ortamlarda veya eşinizin ailesiyle alakalı gündemlerde çözülmesi gereken problemler varsa bunlara odaklanabilirsiniz. Ancak yeni bir işe başlamak, yeni bir projeye imza atmak, Yeni bir hayal için somut adımlar atmak adına çok da uygun bir süreçte olmayacağız arkadaşlar. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Şimdi burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Biliyorsunuz ki Kasım ayında Boğa Akrep aksının ilk tutulmasını yaşadık ve Boğa Burcu'nun 27 derecesinde bir ay tutulması deneyimledik. Akabinde Aralık ayında İkizler Burcu'nun 27 derecesinde yine bir dolunay yaşadık. Ve sonrasında Ocak ayı itibariyle ise Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşadık. Yani 27 derecelerin vurgulandığı 3 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Bu daha şu anlama geliyor. Artık demek ki farklı alanlarda olsa da bir döngünün sonuna doğru yaklaşmış vaziyetteyiz. Bazı şeyler artık tamamlamanın son aşamalarına gelmiş vaziyetteyiz eğer görmeyi başarabilirsek. Siz bunu öncelikle parasal konularda deneyimlediniz. Sonrasında iletişim alanlarında ve şimdi de ev, yuva, aile... Ee, belki ebeveynler, belki yaşadığımız yer, kökleriniz, atalarınız gibi alanlarda deneyimliyor olacaksınız. ve Burada demek ki artık bir şeylerin miadı doldu ve güncellenmesi gerekiyor, bitmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor veya bu konuda karar alınması gerekiyor gibi bir durum var. Ee, bunlarla alakalı artık bir neticeye varabilirsiniz sevgili koç burçları. 18 Ocak tarihinde Uranüs retrosu bitiyor ve Uranüs tekrardan düz seyrine başlıyor olacak. Uranüs gibi ağır hareket eden gezegenlerin retrosunun bitmesi tabii ki hemen o ay içerisinde, o hafta içerisinde etkisini göstermiyor. Ancak geçtiğimiz aylara bakarsak, geçtiğimiz 4-5 aya bakarsak özellikle ikinci ev konularında kazançlarınız, harcamalarınız, ekonomik durumunuz, bu alanlarda bir belirsizlik, bir şüphe, net bir zemin elde edememe veya ne yapacağınızı bilememe gibi bir durum içerisinde yaşadıysanız şayet, Artık bu sürecin tamamlandığı ve hangi alanda ilerlemeniz gerekiyorsa, yatırımlarınızı, kazançlarınızı hangi noktaya entegre etmeniz gerekiyorsa, harcamalarınızı nasıl yapmanız gerekiyorsa buna ilişkin artık daha net ve daha hızlı bir şekilde pratik çözüm yolları bulabileceğinizi gösteriyor gökyüzü gündemi. Zaten Uranüs 2018 yılından bu tarafa. Boğa burcunda sizin ikinci evinizde özellikle ekonomik anlamda büyük paralar kazanmış, büyük paralar harcamış olabilirsiniz. Yani para iniş çıkış trafiğinin çok arttığı bir süreci deneyimlediniz. Ee, ancak ilerleyen süreçlerde bu etki biraz daha hafifleyecek. 19 Ocak tarihinde Güneş kova burcuna geçiyor. Oğlak burcundaki transitini tamamlayarak. Güneş'in Kova Burcu geçişiyle beraber biraz daha kariyer gelirleriniz mevcutdaki konumunuz itibarınız kalabalıklardaki yerinizle alakalı gündemler söz konusu olacak. Özellikle güçlü kimselerle dostluk kurabilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve sağlam bağlantılar kurabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına da bir takım fırsatları yakalamaya başlayacağınız veya imkanlar yakalayacağınız bir süreci işaret ediyor. 24 Ocak tarihinde Mars Yay burcundaki transitini tamamlayıp Oğlak burcuna geçecek. Mars'ın Oğlak burcu geçişiyle beraber özellikle kariyer hayatınız, üstleriniz olan ilişkileriniz, toplumdaki yeriniz ve duruşunuzla alakalı hızlı gelişmeler var. Burada çok rekabetçi ve hırslı olacağınızı görüyoruz sevgili Koç burçları. Yani rakiplerinizi alt etmekte. Bir şekilde hırslanacağınız, mücadele etmek isteyeceğiniz bir süreç. Bunun yanı sıra üstlerinizle, otorite figürleriyle, belki ebeveynlerle, belki patronlarla zaman zaman zıtlaşmalar, agresif enerjiler de söz konusu olabilir. Ee, aynı zamanda cesur bir karar almak adına da gündeminiz söz konusu olabilir. İş değiştirmek mevcut. işinizle alakalı cesur bir hamle yapmak gibi. Evet, e, ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs retrosu bitiyor. Venüs 11 derece olak burcunda. Tekrar düz seyrine başlıyor olacak. Yıla Venus Retrosu eşliğinde girmiştik. Şimdi ise özellikle kariyer hayatınız, parasal durumunuz, evliliğinizle alakalı, uzun süreli ilişkilerinizle alakalı yaşamış olduğunuz karmalar varsa Şubat ayında artık yavaş yavaş bunları toparlıyor olacaksınız. Ee, tabii Merkür Retrosu devam ediyor olsa da özellikle bu alanlarda kariyer alanında, evlilik alanında bilhassa Kafa karışıklıklarının biteceği ve daha net bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir süreç bekleyecek. Sizleri tabii ki Şubat ayı itibariyle sevgili koç burçları. Evet, Ocak ayına dair söylemek istediklerim bunlar. Umarım huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı 2021'de yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöloji hesabı veya evrenselkadimbilgetgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.